Merhaba arkadaşlar Astroloji serimize İkizler Burcu Kadını ile devam ediyoruz İkizler Burcu Kadını daima pozitif enerjisiyle zekasıyla kurnazlığıyla ve sosyalliğiyle tanırız Bir ikizler Burcu Kadını şu gruba bu gruba şuna veya buna hizmet etmez arkadaşlar İkizler Burcu Kadını Canı nerede olmak istiyorsa orada olur. Bu yüzden çok çok çok farklı birden çok değişik niteliklere sahip arkadaş gruplarında her zaman başroldedir. Sizinle gelir dertleşir, çıkar diğer arkadaşlarla kahve içer, diğer arkadaşlarla eğlenmeye gider, diğer arkadaşlarla aile ziyareti yapar. Yani ikizler burcu kadınının birden fazla dünyası vardır arkadaşlar. Çünkü ikizler burcu kadını... Asla stabil hayatı sevmez. O zekasını, kıvraklığını sürekli doyurabilecek bir hayat olması gerekmektedir. Zira dediğim gibi çok zeki olduğu için e, yerinde duramayan, sürekli böyle beyni, bedeninden hızlı hareket eden bir yapısı vardır. Anlatacak çok şey vardır, konuşacak çok insan vardır, keşfedilecek çok şey vardır ve bunun için yeterli zaman yoktur. İkizler Burcu'nun motto'su budur arkadaşlar. O yüzden sanki hep arkalarından biri kovalıyormuş gibi böyle hayata yetişme çabaları vardır. Bir macera, bir istek, bir heyecanları vardır. Ve bu yüzden dediğim gibi boş zaman geçirmeyi hiç sevmezler. Tek insanla vakit geçirmekten hoşlanmazlar. Çünkü her insanda keşfedilecek bir şey vardır. Her insanla paylaşılacak farklı bir şey vardır. İkizler borcu da su gibi girdiği kaba göre şekil aldığı için Herkesi çok rahat anlaşabilir. İkizler burcuna iki değil mi arkadaşlar? Aslında bu iki yüzlükten değildir. İkizler burcu adaptasyonu en yüksek burcu olduğu için nabsa göre şerbet vermeye çok iyi bilir arkadaşlar. Yani bir ikizler burcu kadını bile şunu diyemeyebilir: Ben şöyle bir insanım, ben böyle bir insanım, benim böyle kurallarım var, benim böyle prensiplerim var ve ben bunlardan asla taviz vermem. Diyemeyebilir arkadaşlar çünkü. Bugünkü haliyle bir saat sonraki halinin arasında dağlar kadar fark olabilir. Sürekli yenilenir, sürekli güncellenir kendi içerisinde İkizler Burcu Kadını. Bu yüzden e, iki yüzlü değil aslında sadece kolay değişen, kolay adapte olabilen ve sürekli gelişmek isteyen bir yapısı olduğu içindir bu durum. İkizler Burcu Kadını ile birlikte olmak istiyorsanız onun enerjisini, zekasını sürekli beslemek zorundasınız arkadaşlar. Yani ben şöyle dingin bir hayat yaşayayım, kenarda, deniz kenarında, sahil kasabasında küçük bir ev tutup emekli hayatı yaşayayım gibi bir düşünceye sahipseniz ikizler burcu kadını sıkılıp oradan uzaklaşmak isteyecektir. Dediğim gibi ikizler burcu kadının beyni çok aktif olduğu için ve bunu bir şekilde atmak istediği için yerinde duramaz gezmek ister tozmak ister eğlenmek ister aynı anda hem çalışır hem evini idare eder hem eğlenir hem sohbet eder yani bu kadın bir anını boş geçirmek istemez normalde klasik ev hanımlarına göre ee, pek ev hanımı imajı çizmez arkadaşlar. Çünkü evde oturmayı sevmez. Ama evinde yemeğini de çok iyi yapar, temizliğini de çok iyi yapar. Yani eve ait sorumluluklarını yerine getirir dediğim gibi zamanı verimli ve pratik kullanmayı becerdiği için ikizler borcu kadının zamanı çok güzel yönetir. Bu arada depresyona da girer. Evinin işini de yapar. Efendim eğlenme, eğlencesine de gider. Arkadaşlarını da ihmal etmez. Yani bunların hepsini bir arada yürütmeyi beceriyor arkadaşlar. Bir gün depresyona girer. Ertesi gün gemileri yakar. Ertesi gün işte hiçbir şey kafaya takmaz halleri vardır. Yani ikizler Burcu'nun dengesizliği aslında bir dengedir. Dengesizlikten beslenir kendileri. Bu yüzden onun sürekli gelgitli hallerine aldırış etmeyeceksiniz arkadaşlar. Zira o zaten böyle olduğu için mutludur. Ona stabil ve durağan hayat asla gelmez arkadaşlar. Bu arada ikizler Burcu kadını... Uyumsuzluktan, kavgadan, kötü sözden pek hoşlanmaz ama aslında kendi hayli entrikacıdır. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Dediğim gibi çok kıvrak bir zekalar olduğu için ve aynı zamanda kurnaz oldukları için kimi nasıl idare edeceklerini çok iyi bilirler. Ancak bunu asla yüzünüze karşı ve doğrudan yapmayacaklardır. Bunun için uygun şartları sağlayacaklardır arkadaşlar ve planın tıkır tıkır işlemesini bekleyeceklerdir onun. Kafasındaki dönen tilkilere sizin yetişmeniz imkansızdır. Eğer bir akrep veya oğlak değilseniz evet sizin yetişmeniz imkansızdır arkadaşlar. Bu yüzden ikizler burcuna yamuk yapmayın arkadaşlar. O öyle tatlı, neşeli, eğlenceli, hop nerede akşam orada sabah hallerine aldanmayın. Canı yanarsa canınızı yakacaktır arkadaşlar. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Haritanızda boğa, yengeç başak, oğlak enerjisi çok baskın ise İkizler Burcu kadını size aşırı yorucu gelebilir arkadaşlar veya e, siz ona çok sıkıcı gelebilirsiniz. Bu yüzden e, buna dikkat etmeniz gerekmekte. Tabi İkizler Burcu olması demek e, Merkür yani bir kişiliği olduğu anlamına gelmeyebilir. Güneş ikizlerde olur ama kendisi başka gezegenlerin daha çok etkisi altında kalmış olabilir. Bu genel bir yorum. Asla sınırlayıcı değil. Bu yüzden İkizler bunu baz almayacağız. Ama Merkür yani kişilerde genellikle böyledir. İletişim olmazsa hayatı sıfırdır. Sosyal medya, medyanın her mecrasında mutlaka hesapları vardır. Twitter, Facebook, Instagram ad, adını bilmediğim birçok sosyal medya hesabı mutlaka vardır. ikizler Burcu'nun WhatsApp grupları vardır. Dedikodu grupları vardır büyük ihtimalle. Çünkü elinden telefon düşmez. Bilgisayar düşmez. Yani telefonu alsanız tableti alır. Tableti alsanız bilgisayar alır. Yani durduramazsınız. Çünkü iletişim olmadan yaşayamaz. Hiçbir şey yapamıyorsa komşuları çağırır. Komşular da dedikodu yapar arkadaşlar. Bir de ikizler Burcu kadını dedikoduya bayılır. Bir insanın arkasından konuşmaya bayılır arkadaşlar. Ama yüzüne karşı söyleyemez. Çünkü kimseyi kırmak istemez. Kimseyi doğrudan muhatap olarak düşman olmak istemez. Dediğim gibi. Arkasından konuşur ama Eşinin dahi konuşur Kendi evladının dahi konuşur Yani bu artık art nekli bir şey değil arkadaşlar Bu bir aktivite İkizler Burcu Kadını için Kendini besleyen bir şey bu şekilde bakacağız Dedikodu kavramına İkizler Burcu Kadını açısından Çünkü dediğim gibi iletişim kuracak e, Kontağa geçecek e, insanlarla en kolay kontağa geçme yolu nedir arkadaşlar Onu bunu çekiştirmektir değil mi? Böyle olursa herkes sizi sever Ama e, bugün sizle bir başkasını çekiştirip Yarın da sizi bir başkasına Çekiştirebilir o ihtimali de göz ardı etmeyin Arkadaşlar Yani ikizler Burcu kadının açısından böyle bir durum var Gerçi bütün kadınlar açısından böyle bir durum var Ama ikizler Burcu'nda Bu konu çok daha belirgin Bunu söyleyeceğim e, Onun dışında ikizler Burcu kadını Okumayı, araştırmayı, bilgi edinmeyi Çok sever Her konu hakkında ufak tefek bir sürü söyleyecek sözü vardır ikizler Burcu Kadının'ın. Yani onunla çok sığ, değişime kapalı, böyle kendini bir yerde durdurmuş insanlar anlaşamaz. Yani... Onun seviyesine yükselemez arkadaşlar. Onun noktasına gelemez. Bir ikizler burcu kadın ister ev hanımı olsun ister 80 yaşında olsun. Ruh hep çocuk ve gençtir. Hep öğrenmek ister. Hep gelişmek ister. Hep yenilenmek ister. Yaş da fark etmez. Cinsiyet de fark etmez. E dediğim gibi e, sosyal statü de fark etmez arkadaşlar. İkizler burcuysa sürekli konuşacak, öğrenecek, paylaşacak. Bu üç kavram. İkizler Burcu Kadın açısından çok önemlidir. Bir de şöyle bir şey var. İkizler Burcu kadını cimri de değildir, bonkör de değildir. Ama arkadaşlarını mutlaka yardım ederler, arkadaşlarını mutlaka sahip çıkarlar. Biraz kötü gün dostudurlar. Onun yerini de bulabilirseniz arkadaşlar. Sizin derdinizi dinleyip derman olmaya çalışacaktır. Ama onu tek başına bulabilmeniz önemli öncelikle. Tek başına bulun, kenara çekin, derdinizi anlatın. Ondan sonra bu durumu çözmek için elinden geleni yapar. Ama bu esnada tabii ki kendin, kendisi de bunalıma kapılmayacak. Derdinizi içselleştirmeyecek. Kendi aktif hayatına devam edecektir. İkizler Burcu kadını bilinenin aksine aşık olduğu zaman çok bağlanır arkadaşlar. Çok bağlanır ve çok fedakar olur. Gözü hiçbir şey görmez. Yani ee, dışarıya dediğim gibi sürekli mutlu enerjik pozitif bir imaj çizse de mutsuz olsa bile... Bunu belli etmeyeceği için anlamayacaksınızdır. Ama ikizler kadını e, hem zihin olarak hem de e, hani manevi açıdan erkeği mutlu etmek için elinden geleni yapar. Ama karşılığını alamazsan çok çabuk vazgeçebilir. Ama ikizler burcu kadının takıntılı aşkları da vardır. yani Ne kadar sevilmese de. Eğer o bir şeyler bulduysa karşıdaki insandan Çünkü dediğim gibi keşfedilecek bir şeydir Gizemli birisidir atıyorum Ondan vazgeçmeyecektir Onu elde etmek için elinden geleni de yapar Gizler Burcu kadını ne kadar değişken Sıkılgan olsa da istediği bir şey elde eder arkadaşlar Bu konuda hırslıdır azimlidir Ondan asla vazgeçmeyecektir Çünkü zaten çok zekidir Kurnazdır ve stratejileri bellidir Eğer sonuna kadar sıkılmadan Gidebilecekse elde edemeyeceği hiçbir şey yoktur Arkadaşlar O sizin bizim gibi insanlardan değildir Onun kafası farklı çalışır Çok boyutlu çalışır yani Bu yüzden ikizler burcu Kadınıyla inatlaşmayın Onla ters düşmeyin arkadaşlar. İkizler kadını değişimi çok sevse de bu değişim asla karşı taraftan değil. Kendisinden kaynaklı olmalıdır arkadaşlar. Yani ikizler kadını kontrol edebildiği değişimleri sever. Kontrolün bizzat kendisinde olması gerekmektedir. Bu nedenle bu özellikleri bakımından aslında bireysel ve sabit olduklarını söyleyebiliriz. Gizli bir sabitlik, gizli bir inat vardır ikizler kadının da. Yani ona istemediği şeyleri yaptıramazsınız. Yüzeysel olan her konuda istediğinizi yaptırabilirsiniz. Çünkü ikizler burcunda şöyle bir durum da vardır. Katılmak istedikleri bir davet olur, istemedikleri bir davet olur. Yani her ortamda, her platformda. Her toplulukta bulunmak zorundaymış gibi bir durumları olduğu için aslında belki de istemeden birçok kişiyle birçok ortamda beraber zaman geçirmek durumunda da kalmış olabilir İkizler Burcu Kadın. Çünkü bu tarz davetlere hayır diyememek gibi bir kötü huyu vardır. Belki bundan kendisi de muzdariptir. Bu arada özgürlüğüne bu kadar düşkün, bu kadar şıp sevdi, daldan dala konmayı, farklı insanları, farklı yerleri keşfetmeyi seven bu kadın. Aslında en çok sahiplenilme ister arkadaşlar. Bir erkek tarafından sahiplenilmek, korunmak, kullanmak ikizler burcu kadının en çok özlem duyduğu şeydir. Ama dediğim gibi bunu dışarıdan asla anlayamazsınız. İkizler burcunu uçarı biri olarak görürsünüz. Yani güvenilmez, belki eğlenceli, hoş vakit geçirilir ama güvenilmez biri olarak görebilirsiniz. Aslında o şekilde değildir. Eğer severse, sahiplenildiğini hissederse sadakat konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Dediğim gibi sadece ilişkiyi sürekli beslemeniz gerekmektedir. Monoton veya durağan bir ilişkide İkizler Burcu kadını sadakatsizlik yapmaz belki ama mutsuz olur. Mutsuz olunca da bir ikizler hiç çekilmez arkadaşlar. Çünkü İkizler Burcu kadınında gizli bir melankolik vardır. Mel melankolik vardır derken melankolik hal vardır. Yani depresyona girdikleri zaman melankoliye kendilerini kaptırdıkları zaman dibine kadar kaptırırlar arkadaşlar. Ondan sonra değişik psikolojik rahatsızlıklara e, açık hale gelebilirler. E, zira dediğim gibi içine attıkları hayır diyemedikleri sürekli gülmek sürekli neşeli olmak zorundaymış gibi bir halleri olduğundan mutsuzluklarını hep ötelerler. Hep geri plana atarlar. Çok fazla isteği olan bu kadar aktif bir zihne sahip olan bu kadının hep başkaları için bir şey yaptığı göz önüne alınırsa içinde yaşadığı eksiklikler zamanla birike birike birike toptan bir şekilde gün yüzüne çıkabilir. Bu nedenle İkizler Burcu insanının birlikte olacağı kişiyle çok doğru bir iletişim şekli geliştirebilmiş olması gerekmektedir. Eğer iletişim konusunda bir takım eksiklikler varsa İkizler Burcu kadını o ilişkide mutsuz olur. Mutsuz olduğu zaman o ilişkiyi de besleyemez ve sürekli depresif bir hal takılır. Bu nedenle dediğim gibi ilişkiyi beslemek, ilişkiye heyecan katmak, sürekli yenilik katmak, sürekli değişiklik katmak, gezmek, tozmak, aktivitelerde bulunmak. Beraber o hayatı, anı yaşamak ikizler burcuyla çok güzeldir. Çünkü dediğim gibi anı en güzel yaşayan burçlardan de ikizler burcu. Bu yönüyle yay burçlarına biraz benzer tarafları vardır genelde zaten yay burçlarına da iyi anlaşır ikizler aslında ikizler burcu herkese çok iyi anlaşır arkadaşlar dediğim gibi herkese adapte olabilen bir insandır ama bazen kendi isteklerini kendi hayallerini geri planda bırakmak durumunda kalabilirler buna dikkat etsinler evet arkadaşlar genel olarak ikizler burcu kadını ile ilgili bunlardan bahsetmek istedim umarım hoşunuza gitmiştir eğer hatalarım yanlışlarım olduysa hepinizden özür diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup bana desteklerinizi gösterebilirsiniz. Eğer beğendiyseniz videoya beğeni tuşuna basabilirsiniz. Veya yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.